Erik, Pixar'da <gülüyor> efekt sanatçısı olarak çalışıyorum. Sara Pixar'daki başka bir efekt sanatçısı da benim. Efekt hareket eden şeylerin yaratılmasından canlandırılması geçen süre Sadece gidip. karakterlerden de bahsetmiyoruz. <gülüyor> Doğal olayların hepsi efekt takımları tarafından yaratılıyor. Mesela toz. <gülüyor> Duman. <gülüyor> Ateş. <gülüyor> Patlamalar. Hayır. <Gülüyor> Ve suda oluşan çeşit çeşit <Gülüyor> efektler. Bilgisayar ortamına yaratılan suyun inandırıcı olması çok heyecan verici bir süreç olsa da çok da zor bir iştir. Bunun sebeplerinden biri suyun birçok farklı hali olmasıdır. İçinde yüzebileceğiniz durgun bir göl ya da kapılmak istemeyeceğiniz acımasız bir sel. Yarattığımız su, anlatmak istediğimiz hikayeye bağlıdır. Bu yüzden suyun karakterlerle olan etkileşimi bizim suya yaklaşımımızı değiştirip ona ne kadar yakın olduğumuzu belirler. Bilgisayarda inandırıcı su yaratmak için kullandığımız araçlardan biri parçacıklardır. Tek bir parçacıkla başlayalım. Bu parçacığa etkiyen rüzgar ya da yer çekimi gibi kuvvetler olabilir ya da birbirini itip çeken daha fazla parçacığa da sahip olabiliriz. Parçacıkların sayısını arttırıp aynı kuvvetleri onların üzerine de uygulayınca bilgisayarda suyu yaratabiliyoruz. Gerçek su da parçacıklardan meydana gelmiştir. Su molekülleri çok ama çok küçük parçacıklardan başka bir şey değildir. Bizim parçacıklarımız bu moleküllerden büyük olsalar da fizik kuralları ikisi için de aynı. Gerçek hayatta karşılaştığımız kuvvetleri matematik kodları kullanarak simüle ediyoruz. Bu sahnelerdeki su parçacıklarının her birini tek tek canlandırmak isteseydik, milyonlarca yıl çalışmamız gerekirdi. Bize yardım eden bilgisayarın uygulayabileceği bir koda sahip olduğumuz için oldukça şanslıyız. Animasyon filmlerindeki gibi su yaratmak için neye ihtiyacınız olduğunu merak ediyorsanız... Çok güzel bir soru Sera. Bir sonraki videoda su yaratmak ve simüle etmek için gerekenleri öğreneceksiniz. İyi eğlenceler.